Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle delin cihaz inceleyeceğiz. Bu cihaz DEL 3521 5521 modelleri. Bu cihazlarda arkadaşlar 5520 de var. O 4. nesil. Bu cihazlarda arkadaşlar genelde yaşadığımız problemlerden biri ve en başlıcası ekran kartı sorunu. Bunlarda AT ekran kartı kullanılıyor arkadaşlar. Bakın şu ekran kartıdır. Cihazın ekran kartıdır. At ekran kartı kullanıyor bunlarda ekran kartı problemi çok oluyor arkadaşlar Bunlarda en başlıca karşılar yaşanan sorunlar ekran kartını görmeme problemi ekran kartını görüp mavi ekran veya hatalı tanıma problemleri gibi bu cihazlara sıkıntılar oluyor bunların çözümü arkadaşlar iki tip çözüm var birisi ekran kartı değişimi. Bu ekran kartları sökülüp yerine yeniler takılıp testler yapılıp size tekrar cihazınız çalışır hale gelebiliyor. Yani ekran kartlı bir hale gelebiliyor. Veya ekran kartını devre dışı bırakıp bunu Intel olarak da çalıştırabiliyoruz. Bunlar da ekran kartı şu şekilde ekran kartı sökülüp ve birkaç işlem yapıp ekran kartsız onboard halde çalışır hale gelebiliyor. Ya bu tabi UMA dediğimiz sistem daha ekonomik bir sistem daha maliyeti düşük bir sistem ve e, ilerleyen dönemde ekran kartı problemi yaşamayacağınız bir sistem. Çünkü ekran kartını de, ekran kartı sökülüp e, devre dışı bırakıldığı zaman sonuçta bu cihazlarda en büyük en kronik problem ekran kartı olduğu için ekran kartıyla alakalı bir problem yaşamayacaksınız ve uzun ömürlü kullanacaksınız. E, tabii ki bunun dezavantajı arkadaşlar. Oyun veya grafik çalışması yapıyorsanız e, cihazınız Basic bir seviye geldiği için bu size yetmeyecektir. Ama normal basic bir seviyede kullanıyorsanız yani normal YouTube'dur, işte Eba'dır vesaire bu tip işlerimizi hallediyorsanız, Office'de kullanıyorsanız size rahatlıkla bu UMA dediğimiz sistem yeterli olacaktır. Ve daha uzun ömürlü kullanabileceksiniz. Bu cihazlarda dediğim gibi en belirgin sorun ekran kartı ve onboard CPU sorunu bu sorunlarla alakalı herhangi problem yaşarsanız e, biz e, Whatsapp numaramızı veriyoruz. Whatsapp numaramızı paylaşıyoruz videonun sonunda. Oradan iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Fiyat alabilirsiniz. Veya e, kafanıza takılan bir soru varsa onunla ilgili yardım alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun sonunda paylaşmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. sunshine sparkle pink and blue playgrounds will laugh if you try to